Evet, bundan tam bir yıl evvel sevgili izleyenler, muhterem Profesör Doktor Merhum Haydar Başkocamızı Hakk'a uğurladığımız gündü, 14 Nisan. O bizimle yaşıyor, bu inançtayız, bu azimdeyiz, bu ülküdeyiz. Onun hatırasını yaşatmak adına ölümünün birinci seneyi devriyesinde Dokunduğu dostlarıyla, abbaplarıyla, arkadaşlarıyla ondan hatıralar dinleyeceğiz. Onu yad edeceğiz, onu anacağız. Evet, bu münasebetle değerli bir konuğumuz var. Vahit Belge Beyefendi, Aksaray'dan programımıza katılıyorlar. Vahit Bey, canlı yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet, Haydar Baş Hocamız bir ömür boyu kendisinizde oldunuz. Acı tatlı anılarınız, hatıralarınız oldu. Neler söyleyeceksiniz? Neler anlatırsınız? Haydarbaş denince aklınıza, gönlünüze veren nelerdir efendim? Çok teşekkür ederim. Yani e, hocamızı anlatmak böyle çok kolay bir iş değil. Niye dersen, e, siz Sözle başlarken ben duygulandım şahsen. Hocamın ismi geçince. E, aşağı yukarı 1976-77 yıllarında hocamızla e, üniversite yıllarında tanıştım. Tabii bir gün gençlik hocamla aramızda e, takriben bir 10 yaş falan var. Ben 20 yaşlarında, 30 yaşlarında civarındaydı. Bizim Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik bölümünün üstü mescitte. Hocamız orada cuma namazını kıldırıyordu. E, hocamla tanışınca biz zaman zaman onun sohbetine de arkadaşlarla beraber devam ettik. E, birkaç sohbet gidince e, bana sordu işte ismin nedir? Her seferinde soruyor ismin nedir diye birkaç defa olunca dedim ki hocam dedim durmadan soruyorsunuz ismimi ama bir türlü de dedim hatırınıza kalmıyor dedi ki, Vahid Dede, bundan sonra senin ismini unutmayacağım. Dedi. Şimdi hocamla öyle bir e, samimi bir şekilde başladık. Ve vefat edene kadar da hocamla bir ve beraber olduk. Yani acı tatlı günlerimiz geçti. Ama hocamdan biz çok çok istifade ettik, ondan çok faydalandık. Biz sadece ben faydalanmadım. Bütün toplum olarak, millet olarak... Arkadaşlarımız olarak, devlet olarak, ne bileyim ben bürokrasisi, siyasetçisi, askeri, ondan herkes faydalandı çünkü o bu toplumun ak sakallısıydı. O yüzden hocamız ne söylerse e, yumuşak söylediği de oldu, bazen sert söylediği de oldu ama hepsi bu millet için, vatan için, devlet içinde. Ben e, hocamızın yerinin doldurulamayacağına inanmıyorum. Allah ona gani gani rahmet eylesin. Ee, bilmiyorum inşallah bıraktığı çok değerli e, evladı, çocukları var. Onlardan birisi de Hüseyin Başbeyefendi. Ee, o hocamızın bir emaneti. O yüzden gerçekten e, Hüseyin Bey'e çok çok sahip çıkmalıyız. Yani e, Allah ona hayırlı ömürler versin diliyorum. Evet. Şimdi Vayet tabii Bey, bu Trabzon'da dilerseniz Trabzon'da öğrencilik üniversite yıllarınız geçti. Ee, hocamız sizin için nasıl bir arkadaş, bir ahbap, dost, bir yol gösterici, bir mürebbi idi. yaşanmış hatıralarınız var mı? Bir ara bir arkadaşla beraber bizi davet etti, yanına çağırdı. Biraz çok böyle sıkıntılı bir dönemde işte Türkiye'nin manzarasını anlatıyor, şartlar gerçekten çok zor. Ne yapmamız gerekir, nasıl yapmamız lazım, bu milleti nasıl uyandırmamız gerekir, vatandaşı bir yola nasıl taşımamız gerekir filan sohbet ediyor. E biz tabii genciz, gençlik var, öğrencilik var filan. Sohbete ben de ara sıra iştirak ediyorum. Hocam diyorum, haydar başları çoğaltmamız gerekir. Tabi hocam <gülüyor> seslenmiyor, yine devam ediyor. Türkiye'nin durumlarından bahsediyor. Ben tekrar yine bir devreye giriyorum. Hocam diyorum, haydar başları çoğaltmamız gerekir. Şimdi yıllar sonra bu Allah kanı kanı rahmet eylesin. Tatar kardeşimiz, arkadaşımız Ali Akdar bir trafik kazasında vefat etti. Şimdi onu hocam anarken aynen şu ifadeyi kullandı. Tam bir Haydarbaş'tı dedi. Şimdi elhamdülillah bugün bakıyorum da hocamızın fikirlerini onun ondan aldığı manevi kültürü yaşayan yaşatacak olan binlerce arkadaşımız var. Yani binlerce Haydarbaş'ın olduğunu görüyorum. Allah kendilerine Yine e, kanıya rahmet eylesin. Hocam bizim için her şeyde, bizim evlenmemizde, e, bizim nikahımızda, bizim düğünümüzde, bizim nişanımızda, bizim cenazemizde, bizim bayramımızda, her şeyde hocamız var. Bir şey olduğu zaman, hani bir sıkıntı yaşadığımız zaman, bir sevinç yaşadığımız zaman, hocamla bir ve beraberdik. Yani bir çocuğumuz oldu, telefon açar hocamı, İşte hocam, Böyle böyle oldu. İsmini ne koyalım? Bir, biz içindeyiz ama hocam devlet içinde, gerçekten millet içinde, vatan içinde Allah'ın büyük bir lütfu olarak görüyorum ben. Vatan sevgisini profesör doktor Aydar Baş hocamızdan öğrendim. Devlet millet kaynaşmasını ondan öğrendim. Sivil asker kaynaşmasını yine hocamızdan öğrendim. Yani hocam. Vatanı anlatırken vatan dinin, namusun canın, malın korunduğu toprak parçası. Yani bu vatan bizim e, hani Akif'in söylediği gibi sahipsiz bir vatan batmaya haktır. Sen sahibi olursan o vatan batmayacak. Biz vatan sevgisini Aydarbaş hocalarından öğrendik. Biz devlet sevgisini gerçekten Aydarbaş hocamızdan öğrendik. Biz Atatürk sevgisini Haydarbaş hocamızdan öğrendik. Biz Ehli Beis sevgisini Haydarbaş hocamızdan öğrendik. Biz Resulullah'ın hayatını yaşadığı o dönemi yine hocamız Haydarbaş beyden öğrendik. Yani hocamızın ortaya koyduğu eserler dışında birebir oturduğumuz sohbetlerde konuşmalarımızda mahallelerinden, kitaplarından her şeyinden istifade ettik. Eğer bugün ben şimdi zaman zaman Aksaray'da arkadaşlar işte yani sohbet zamanı denk geldiği zaman diyor ki ya sen işte Vahit Bey hiç istikametini bozmadın. E, biz istikametimizi bozmamamızın tek sebebi iyi bir hoca efendiden, yani iyi bir eğitimciden iyi bir arkadaştan ders aldığımız için yani bize çünkü öyle güzel hedefler gösterdi ki biz bu hedeften hiçbir zaman için şaşmadık. Yine eee bir gün e, hocamızla beraber hacıda bulunuyoruz, hac ziyaretindeyiz. İşte e, bakhve yaptık, e, oradan e, Minya geçeceğiz. Yolda tabii biz bir arkadaş da var yanımda, hep beraber peş peşe gidiyoruz. Önde hocam var, arkadaşlar var beraber gidiyoruz. Şimdi biz orada. Kaybolduk. Nasıl olduysa hocamı kaybettik bir anda. Çok kalabalıklar. O arkadaşımız Osman Bey e, dedi ki Vahit dedi burada bir pınar var dedi. Sen bu pınarda bekle. E, ben dedi şu yoldan gideyim. Eğer hocam bile bulursam geri döner. Sen alırım buradan dedi. Ben de orada bekliyorum. Tabii gitti Osman Bey. Hocam bile buldu. Hocam da dedi ki birkaç arkadaşa gidin Vahide bulun. Şimdi arkadaşlar bağırıyor tabii. Vahid diye bağırdıklarında oradaki hacı e, Allahu Ekber diyor. Şimdi Vahid Allah'ın isimlerinden ya. Şimdi arkadaşlar Vahid diye bağırdıkça onlar Allahu Ekber diyor hacılar. bu da bir temsil olarak hocamız anlatınca hocam bayağı bir güldü bu. Şimdi e, yine o haçlar girmiş gene tabii çok e, tatlı günlerimiz geçti. Bir tane Arap şofurumuz var. Bizi işte Medine'den Mekke'ye getiriyor. Yolda şimdi hocam dedi ki bana sen dedi Vahit dedi bu şey şoför arkadaşımızı uyutma. O da uykusuz birkaç gündür biz de uykusuz. E, tamam hocam dedim. Tabii ben Arapça falan bildiğim yok. Şoförün yanında oturuyorum. E, o süre içerisinde birkaç tane kelime öğrendik işte Arapça'yı. Oturmaz, kalkmaz, gelelim, gidelim, nasıl yapalım falan diye. Şoför kardeşimizin ismi de Garip Hasan. Ben ona işte ara sıra o da uyumaya geçti mi, Garip Hasan kıf diyorum, kıf dur demek. Şimdi adam tabii bir uykusundan açılıyor, yola tekrar devam ediyor. E bir ara dedim ki ona işte, ya Garip Hasan, Mekke, Medine, Kem, yani kaç kere gittin geldin, böyle tarzanca bir şey yapıyorum, sohbet bir başladı bu garip Hasan. Nasıl konuşuyorum ve ben hiçbir kelimesini anlamıyorum. Öyle e, kurmalı saat gibi anlatıyor bana. Hocam uyandı. Hocam öyle bir gülüyor ki Vay, bu adama ne yaptın da bu adam böyle konuşturdu. Ya, Hocam bir himmet işte. <gülüyor> Bildiğimiz yok. Allah etsin. Tabii e, beraber bu yolculuklarımız, sohbetlerimiz, hac anılarımız yani bilmiyorum o zaman gençtik tabii. Ee, bir arkadaşımız giderken bana dedi ki Vahit dedi Hacıda dedi hizme el ol dedi yani orada otur tembel tembel oturma dedi gayret de, et çalış hizmede tamam şimdi bize tabi arkadaşlar geliyorlar hocamı ziyarete biz aynı evde kalıyoruz hocamla beraber hocamı duyan bizim eve ziyarete gidiyor. gelirken de arkadaşlar işte hediyeler getiriyorlar. Meyve getiriyor arkadaşlarımız. Biz bunları Allah kanigane rahmet eylesin. Engin Çamur'dan kardeşimiz vardı. Hüseyin Çamur'dan. Biz ikimiz ondan ilk defa gidiyoruz. Diğer arkadaşlar biraz tecrübeli. Biz ister istemez e, gidiyoruz, geliyoruz. Yani işte bakkaldan bir şey alınacak biz gidiyoruz. Su gelecek biz getiriyoruz falan. Gelen misafirlere ikramda bulunuyoruz falan. Ama sonunda bu şunu gördüm ki o dana hacca giderken hizmet ehli olur. diyen arkadaşımız gerçekten ondan çok istifade etti. Hocam da bundan çok memnun oluyor. Hatta ilk gittiğimiz günü eee vardık Mekke'ye, evimize yerleştik. Hocam dedi ki e, bir bakın dedi bakkallar açıksa dedi bir maden suyu bulabilirseniz getirin. Baktık bakkallar kapalı. Çarşıya inmek gerekiyor. E, dedim ki ben ineyim. Yani Hizmedehli olacağız yazı yapacağız. Tabii tarif etti arkadaşlar. Şuradan gideceksin. Şu kadar mesafeden sonra yaya gidiyorum. E, bir mi iki mi tünel geçtim öyle. Vardım oraya. Bir de dedim de telefon açayım. Buraya kadar gelmişken o zaman için sene 95 kez telefonlar falan yok. Telefonlaştım. Hocamın istediği o maden suyunu aldım. Dönüyorum. E, bir tane eee Arap veya Zenci, Esmer bir kardeşimiz, durak taksi yanımda durdu. Nereye dedi? O semt aklımda kalmadı şimdi. Dedim, yani oraya gideceğim filan. Bin dedi. E bindim. Şimdi adam yani tarzlanca işaretle konuşuyoruz. Getirdi beni adam. Evim önüne bıraktı. Ücret filan dedim. Tamam dedi. E çıktım yukarıya. Dediler ya ne çabuk gittin geldim. Dedim giderken ayağa gittim ama gelirken dedim, bir arkadaş, bir şoför arkadaş Beni buraya kadar getirdi. Ama kimin getirdiğini şu anda da bilmiyor. Benim e, evlenmeme hocam vesile oldu, sebep oldu. Allah nasıl unutalım, nasıl gelelim? E, şimdi bakıyoruz hocam Ehlibeyt Esra biz Ehlibeyt'i duyardık. Ama Ehlibeyt'in gerçekten kimler olduğunu bilmeyiz. 2011 yılında bu Suriye olayları çıktığında hocamız ehli Beyt sempazumları düzenledi uluslar arasında. Şimdi İran'dan, Irak'tan, Suriye'den yani dünyanın birçok Müslüman ülkelerinden buraya katılanlar oldu. Biz ehli beyti öğrendik hocamdan. Ehli beyt hem Sünni'nin, hemi Alevi'nin hemi Bektaşi'nin yani ortak faydası ehli beyt. E, ve o günkü yıllarda tam 2011 yılda Suriye olayları karışıyor. Türkiye içerisinde bulunan birçok gruplar işte e, anlatıyorlar ki e, bir Sünni'nin işte bir Aleviy'ini öldürmesini mühendisliğinin beytlik mertebesine ulaşacağını söylüyor. O gün yani o gün kalktı dedi ki Ehli Beyt hem Sünni'nin hem de Alevinin ortak paydasıdır. Çünkü biz de Beyt'i seviyoruz. Onlar da Ehlibeyt'i seviyor. Şimdi o günkü getirdiği düşünceler, görüşlere bakıyorum ben. E, yani herkes için faydalı, devlet için faydalı, millet için faydalı. Esat dedi şu anda İmam Hüseyin'in rolündedir. Şimdi Türkiye'de birçok insan buna karşı çıktı. Ya bu nasıl bir şeydir? Evet dedi. Şu anda e nedir Esad hem devletini koruyor, hem milletini koruyor, hem vatanını koruyor. Eğer Esad bugün Ortadoğu projesine, Büyük Ortadoğu projesine evet deseydi belki Esad'a bu noktalar gelmeyecekti ama Esad bunu kabul etmediği için Esad üzerinde büyük oyunlar oynandı ve bugün e, bilmiyorum tabii Suriye'nin şu andaki durumu gerçekten çok sıkıntılı. Yani bu konulara bir teet olarak geçeyim dedim. Çünkü Ehlibeyt konusu niye işlendi? Durup durduğu yerde Haydarbaş hocamız Ehlibeyt konusunu gündem etmedi. Ehlibeyt birlik ve beraberliğin adresi olduğu için Ehlibeyt'i gündem etti. Yine hocamız durduğu yerde büyük hoş geldin Atatürk kitabını yazmadı. Niye? Devlet üzerinde öyle büyük bir fikirler oluştu ki iyi hatırlıyorum Aksaray konuşmasında 2014 yılında şu ifadeyi kullanıyordu. O zaman işte bu e, sempozyumlar düzenliyoruz. Milli Kahramanlar programı filan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kuranlar Müslümanlardı. Atatürk hem hafızdı, 8 yaşında hafızlı, 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hakmeden bir insan Ehli Beyt soyundan geldiğini bizzat açıklayan Prof. Doktor Haydar Baş Atatürk'ün Ehli Beyt soyundan olduğu belki onun soy kütüğünde kesinlikle var bunu bilen insanlar da vardı ama Türkiye'de hiç kimse bu konuda gündem etmedi. İlk defa ben Prof. Doktor Haydar Baş hocamızdan Atatürk'ün Ehli Beyt soyundan geldiğini 7 yaşında Kur'an'ı hatmettiğini, 8 yaşında Kur'an'ın hafız olarak bitirdiğini hocamızdan öğrendim. Anne tarafından baba tarafından bundan her iki taraftan da İmam Ali'ye soyunun çıktığını yine hocamızdan öğrendim, hocamızın yazdığı eserlerden öğrendim. Evet gerçekten bize bunları da tarif etti. Dedi ki, işte bakın dedi şu anda kaynaklar. Bundan 100 yıl önceki kaynakları değerlendirin. Ondan 200 yıl önceki kaynakları değerlendirip ve bugünkü kaynakları değerlendirir. İnsan nüfusu arttıkça dünyadaki kaynaklar da ona göre artmış. Ve kaynakların sınırsız olduğunu birebir yaşadık işte. Bugün bakıyoruz güneş enerjisinden. Toprak eskiden iki senede bir eklen topraktan şimdi senede iki ürün alan üç ürün alma noktasına geldi. Ve bunun yanında gerçekten diyelim ki eskiden Yüzdekar yerde e, ürettiğimiz buğday arka bugün kat kat fazla sinem veriyor. Hani gübre dediğimiz, e, sulama dediğimiz sistemde bugün tarım sisteminde e, çok çok faydalı. Mesela insanların kat kat artacağı yiyecekler veriyor. Hocamızın milli ekonomi modeli sistemi öyle ayaklarının üzerine oturan bir sistem ki. Ama ben hayret ediyorum. Yani gidip Rusya bu modeli alıp uyguluyor. E, Çin alıp bu modele uyguluyor. Fakat Türkiye'de ben bu millet için yazdığım dediği halde bu millet bundan mahrum kalıyor. E, Atatürk ile Mustafa Kemal Atatürk ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İmam Ali yani İmam Ali onun dedesi. İkisinin bir benzerliğini ben gördüm, yakaladım. E, İmam Ali efendimiz vefat ettikten sonra 80-90 yıl e, kürsülerden, minberlerden İmam Ali'ye küfrettirilmiş. Şimdi bakıyoruz Atatürk 1938'de vefat ettikten sonra 2018 yılına kadar yani hocamızın bu e, Hoş geldin Atatürk kitabı çıkana kadar Adem Bey aynı şekilde Atatürk'e de küfrettirilmiş. Ama bu işi durduran profesör doktor Aylar Başvurcu. Allah kanıya kanıya rahmet eylesin. Söyleyeceğim bu. Bir de Hocamızın getirdiği şey de Atatürk e, solun ve sağ sağ ortak paydasıdır diyor. Yani gerçekten bu çok önemli. Ana yani ehli beyit nasıl Sünlinin, Alevinin ortak paydası ise Atatürk de sağ ve solun ortak paydasıdır. Şimdi e, Atatürk konusu yani bu konu üzerinde çok çok fazlasıyla durmamız gerekiyor. E, bir başkası. Söyleyeceğim söz, sözlerimi tapın Haydarbaş hocamız sözümün başında söylediğim gibi yani ak sakallı olması, bu milletin içerisinde çıkması, bu milletin tarihin, örfünü, anneannesinin kültürünü bildiği için millet üzerinde oynanan bütün oyunlar üzerine bir formül üretmiş insandır. Haydarbaş hocamızın sağlığında bundan bürokrasisi de siyasetçisi de devleti idare edenlerde, askeri de, sivili de, ticaretle uğraşan insan da, tarımla uğraşan köylü vatandaşımız da herkes hocamızın sohbetinden istifade ediyor. Ama bugün onun bıraktığı, yerine bıraktığı şeyin baş kardeşimiz de aynı o bilgilerle dolatılmış. Hocamızın yerine bıraktığı sözümün başına söylediğim gibi Binlerce haydarbaş yetişmiştir. Onlar da bu olaylara hakimdir, toplumlara. Yani devletin de, milletin de bu insanlardan istifade etmesi gerekir. Bak bugün zor günlerden geçiyoruz. Ekonomimiz öyle çok ince bir telin üzerinde vatandaş borçlu, devlet boşluk. üzerimizde büyük hesaplar yapılıyor Adem Bey. Yani Irak bölündü, Suriye bölündü, Türkiye üzerinde büyük hesaplar yapılıyor. Hocamız birliğin ve beraberliğin adresiydi. O günkü şartlarda tabii Türkiye'de bu irticar, hadisesi falan konuşulmuşken hocam bir kitap ortaya yazdı. Dedim ki milli bütünlüğümüz, dini bütünlüğümüzdir. Dini bütünlüğümüz, milli bütünlüğümüzdür. Yani ikisi birbirinin teminatıdır. Biri olmazsa birisi olmaz. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Amin. Onun tabii bizim için çok büyük bir eksikliği var ama biz e, ayaklarımızın üzerinde durmasını bilen insanlarız. İnşallah e, diyorum ki yani vatan, millet, devlet inşallah biz onlara sahip çıkacağız. O yüzden bize bu imkanları verdiğimiz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun, var olun. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.